Şu bir gerçek, 2023'te tıpkı 2022 gibi yatırımcılar için zor bir yıl olacak. Çünkü enflasyon hala yüksek, faizler yüksek ve böyle bir ortamda özellikle benim gibi Nasdaq teknoloji hisseden yatırım yapıyorsanız zorlamaz gayet mümkün. Neyse ki Warren Buffett var. Warren Buffett gelmiş geçmiş en iyi yatırımcı ve şu andaki serveti aşağı yukarı 107.3 milyar dolar. Ve çok büyük bir bilgi kaynağı Buffett. Kendisi sadece bir öğlen yemeği yiyebilmek için 3 milyon dolar para verenler var. Buffett hakkında pek bilinmeyen bir gerçek de her yıl yatırımcılara uzun mektuplar yazma genelini sahip olması. 1977 yılına kadar uzanan bu kamuya açık mektuplarda borsa, ekonomi ve genel olarak dünya hakkını pek çok değerli ders var. Buffett ayrıca konuşmayı da seven birisi. 1980'lerden beri verdiği röportajları iş işin içine eklediğinizde karşınızda bedava bir kurs var. Ve Buffett'ın mektuplarını okuyunca görüyoruz ki yüksek enflasyon, yüksek faiz ve borsa dışı olan yıllarda da nasıl yatırım yapılacağını iyi biliyor. Çünkü uzun yatırımcı hayatta bütün bunu içinden geçmiş. Bu nedenle 2023 için ondan alacağımız çok tavsiye var. Bu tavsiyelerin bir bölümü eski mektuplardan gelecek ve bence en önemli tavsiyesi olan 5. tavsiye ise son mektuptan geçen hafta yayınladığı mektuptan gelecek. Hazırsanız bu muhteşem yatırımcının bilgelik dolu önerilerine bir kulak verelim. 1987'de borsa bir pazartesi günü aniden %20 çöküyor ve bu tarihe kara pazartesi olarak geçiyor. O yüzden de o yıldan Buffett'ın çıkardığı dersler çok çok önemli. Harika bir benzetmesi var burada Buffett'ın. Diyor ki, piyasa kotasyonlarının özel bir şirkette ortağınız olan Bay Piyasa adında yardımsever bir adamdan geldiğini hayal etmelisiniz. Bay Piyasa her gün ortaya çıkıyor ve sizin şirketteki hisselerini satın alacağı ya da kendi hissederini size satacağı bir fiyatı belirliyor. Söz konusu işletme, istikrarlı ekonomik özellikle sahip Olsa da Bay Piyasa'nın fiyat teklifleri bundan farklı olabilir. Bay Piyasa bazen kendini çok coşkulu hisseder ve sadece işletmeyi etkileyen olumlu faktörleri görmeyi tercih eder. Bu yüzden çok yüksek bir fiyat belirler. Çünkü hissesini kapıp onu yakın kazançlardan mahrum bırakacağınızdan korkar. Diğer zamanlarda ise biraz depresiftir ve ilerisi için beladan başka bir şey göremez ve çok düşük bir fiyat belirleyebilir. Bugünlerde siz de bunu derinden hissediyorsunuz aslında. Enflasyonla ilgili bir veri geliyor birdenbire hisse senetleri coşuyor sonra birdenbire düşüyor. O aslında elinizdeki şirket, Hala aynı şirket ve muhtemelen bütün bu haber akışlarından onun operasyonları pek de etkilenmiyorlar. Buradan şu dersi çıkarabiliriz. Piyasanın sahip olduğunuz varlıklar hakkında ne söylediğine bakmaksızın önemli olan tek şey işletmenin temel koşullarıdır. Fundamental'lar dediğimiz, cirosu, karlılığı, nakit akışı, büyümesi esas konu bu. Diğer dalgalanmalar gelip geçici. Bir işletmelik hissenizin cari fiyatı işletmenin gerçek değeri değildir. Uzun vadeli yatırımcılıkta dikkate alınması gereken en az önemli faktör o ki hisse sendir fiyatıdır. Biliyorum bunu söylemesi kolay uygulaması zor ama ne zaman uygulasam başarıya ulaştım, ne zaman da hisse senedi fiyatı o gün ne oldu diye aşırı kulak versem dayak yedim. Warren Buffett'ın birinci dersi bu. Peki, Bay Piyasa'nın söylediklerine kulağımızı tıkıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Ayı piyasasında ve resesyonda nasıl yatırım yapılacağı konusunda da önemli tavsiyeleri var Buffett'ın. Buffett'a 2018 yılında verdiği bir röportajda kendisini piyasanın o sabah birkaç puan düşmüş olmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Hayır, endişelenmiyor. Bu bizim için iyi bir şey. Zaman içinde net bir hisse senedi alıcısıyız biz. Hep alıyoruz. Tıpkı net bir gıda satın almacısı olmak gibi. Yani hayatımın geri kalanına daha fazla gıda satın almayı umuyorum. Bundan dolayı da fiyatların düşmesini umuyorum. Hisse senetler düştüğünde aynı dolar miktarına yatırım yapmaya devam ediyoruz biz. Bu nedenle her zaman daha düşük bir fiyattan daha fazla hisse senedi alabileceğimizi umuyoruz. İnsanlar bu konuda gerçekten çok tuhaf. Yatırım yapan çoğu insan tasarrufçu olmalı aslında. Ve bu da satın alırken borsanın düşmesini istemeleri gerekiyor anlamına gelir. Ancak bazı nedenlerden dolayı hisse senedi yükseldiğinde kendini daha iyi hissediyorlar. Bu hepimizin düştüğü bir tuzak. Bu yıl Tesla bir yere 100 dolara düştü. Ben 180, 160 ve 140'larda stop loss olup bolca para biriktirmiştim ve 100 dolara gelince almaya başladım ve bunu da söyledim. Ne dediler bana 60'a dayanacak hocam. Çok istediğiniz bir varlık varsa bunun fiyatı epeyce düşmüşse bunu artık değerlendirme zamanıdır ve o anda panik yapmamak gerekiyor. Çünkü eğer şirketin temellerini biliyorsanız o geri dönecek. Buffett çoğu insanın düşen bir piyasaya verdiği etkinin tamamen duygusal olduğunu vurguluyor her seferinde. Hisse senetleri düştüğünde satın alırken kendinizi iyi hissetmeniz ve daha yüksek bir fiyattan satın alırken daha az iyi hissetmeniz gerekir. Ama bunun yerine tam tersi oluyor. Yine 2016 yılında yayınladığı bir hissedarlar mektubunda Buffett diyor ki Her 10 yılda bir ekonomik gökyüzünü kara bulutlar dolduracak ve kısa süreliğine altın yağmur yağacaktır. Bu tür sağanak yağışlar meydana geldiğinde dışarıya çay kaşığıyla değil leğen taşıyarak koşmanız gerek. Yani hisse senedi piyasaları ekonomideki kötü Kötü gidişattan çok endişelenmişse aslında bu harika bir alım fırsatı teşkil edebilir. Burada enteresan bir şey söylemek istiyorum. 2021 yılında borsalar coşkunker Warren Buffett hiç alım yapmadı. 2022'deki düşüş sırasında ise bolca alım yaptı. 2022 sonunda karlılığında biraz gerileme var. Berkshire Hathaway'in, kendi yatırım şirketinin ama uzun vadeli yatırımların daha sonra sonuç alacağını ben de tahmin ediyorum. Buffett'ın üçüncü tavsiyesi yüksek enflasyonla ilgili. Tıpkı şu anda içinde bizim bulunduğumuz gibi yüksek enflasyon dönemlerine insanların tutumunun değişmesi gerektiğine vurgu yapıyor BAF'ın. Diyor ki ne yazık ki enflasyonla birlikte şirket mali tablolarında bildirilen kazançlar artık gerçek değildir. Onlara çok fazla inanmamalısınız. Sadece satın alma gücündeki artışlar yatırımdan elde edilen gerçek kazancı temsil ederler. Yani ben yatırım yaptım şirketin hisse sayıda arttı harika acayip kârliyim değil. Acaba o yatırdığın parayla daha evvel neler satın alabiliyordun şimdi neler satın alabiliyorsa esas bakman gereken budur. Maalesef Türkiye'deki BIST yatırımcılarının çoğu zaman düştüğü tuzaklardan bir tanesi bu. Ama neyse bu konuya girmeyelim sonra insanlar bana kızıyorlar. Eğer bir yatırımı satın almak için 10 hamburgerden vazgeçerseniz, vergilerden sonra size 2 hamburgerlik temettü ödüyorsa, elinizdeki sattığınızda da 8 hamburger geri geliyorsa, o halde ancak tapı çıktınız demektir. İstediği kadar yatırımın değeri artmış olsun. Kendiniz daha zengin hissedebilirsiniz ama daha zengin beslenemezsiniz. Eğer enflasyonist bir ortamda en iyi yatırım bulmak istiyorsanız, Buffett'ın önerdiği şey şu, enflasyona karşı en iyi yatırım kendi kazanç gücünüzü artırmak. İyi beceriler para biriminin aksine enflasyona karşı dayanıklıdır. Talep gören bir beceriniz varsa doların değeri ne olursa olsun talep görmeye devam edecektir. Sahip olduğunuz yetenekler elinizden alınamazlar. Açık ara en iyi yatırım sizi geliştiren her şeydir ve bunlar hiçbir şekilde vergilendirilemez. Bugünkü tavsiyelerin bence en iyisi bu. Bu arada bizim konumuzla da tabii ilgili biz de insanların gelişimiyle ilgileniyoruz. Bu nedenle size bir önermem var. Nazak hisse de nasıl yatırım yapılır konusunda bir eğitimi var. Son iki boş koltuğumuz Kaldı. linki yukarıda ve aşağıda mutlaka gelin çünkü hisse sedi yatırımcısı olacaksanız kendinizi geliştirmeniz şart ve bu eğitim şu anda yedinci kez tekrarlanıyor demek ki gelenler memnun kalmışlar siz de mutlaka oraya beklerim. Şimdi konumuza geri dönelim. Buffett enflasyona karşı kendinizi korumak için en iyi yatırımın kendinizi geliştirmek olduğunu söylüyor ama ikinci iyi bir yatırım daha var kuvvetli işletmeler. Enflasyonda yatırım yapılması gereken kuvvetli işletmeleri Buffett şöyle tarif ediyor. Pazar payında ve satışlarında önemli bir kayıp yaşama korkusu olmadan fiyat Fiyatlarını kolayca artırabilmek yeteneği. Buna fiyat gücü de deniyor. Pricing power. Apple bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Piyasalar çöksene insanlar gidip o iPhone'ları satın alıyorlar. Gerçi Türkiye'deki fiyatlar şu anda aşırı oldu ama yine de iyi bir örnek bence. Bu tip güçlü şirketlerin ikinci özelliği olarak da sadece küçük bir ek sermaye yatırımı ile işlerdeki büyük dolar artışlarını, yani enflasyonun ürettiği suni artışları karşılayabilme yeteneği. Ne demek bu? Sermayesi var. Parayı koyunca o operasyonu tekrar döndürebiliyor. Buffett'ın dördüncü tavsiyesi yükseliş. Yükselen faiz oranları ile ilgili ki başımızın derdi biliyorsunuz sürekli konuşuyoruz. FED faizleri yükseltecek ve ne kadar yükseltecek. 2021 yılında faizler sıfırdı. Şu anda %5'leri zorluyor ve bu piyasaları çok değiştiriyor. Bafut bu konuda şöyle söylüyor. Yer çekimi madde için neyse faiz oranları da varlıkların değeri için odur. Eğer yer çekimini %80 oranında azaltabilseydim olimpiyatlarda atlıyor olurdum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Aslında biz bu dönemden geçtik. 2020'de, 2021'de çok kolay para kazandık. Çünkü yer çekimi sıfırdı. Faizler sıfır. Ne demek istiyor burada Buffett? Varlık fiyatlarının faizlerle ters orantılı olduğunu söylüyor. İşte 2020 2021 arasında sıfır faizin ABD hisse senetlerine ne kadar olumlu yansın hatırlayın. Buffett ne dediğini kolayca anlarsınız. Ama bu tip fiyat artışları suni oluyorlar. Çünkü şirketin karının artmasından, nakit akışının artmasından kaynaklanmıyorlar. Sonra bir gün faizler artınca yatırımcıları uyanıyorlar ve diyorlar ki niye ben bu riski alayım? Bu şirketin operasyonu çok değerlenmedi ki. Aslında olan şey sadece faiz düşük olduğu için para gidecek yer bulamıyordu. E şimdi faizler artıyor. Para oraya geri dönebilir. Başarılı bir yatırım sabır, disiplin ve zaman gerektirir. Ne kadar yetenekli olduğunuz ya da ne kadar efor harcadığınız bir önemi yok. Bazı şeyler sadece zaman gerektirir diyor. Yani seçtiğiniz şirketin çok iyi olduğunu ve bu zorlu dönemi atlatacağına inanıyorsanız bu yüksek faizler geçicidir. Ona pek aldırmayın. Biraz sabredin diyor Buffett. Ve geldik 5. ve son öneriye ki bu bence en iyisi ve bu bu yıl kim mektubundan bir öneri. Önerinin ismi çok güzel. Birkaç iyi karar yeterlidir. Buffett son mektubunda kendisinin ve iş ortağı Charlie Munger'ın Berkshire Hathaway'i yönetmek için son 58 yılda benimse denildikleri temel yaklaşımı anlatıyor. Ve çok şaşıracaksınız. Diyor ki yatırım kararlarımızın çoğu aslında oldukça vasattı. Yani pek de iyi kazanç elde edemedik. Gerçekten muhteşem uzun vadeli performans yaklaşık bir düzüne harika kararın sonucunda oluştu. Çoğu karar yanlıştı. Bu kadar yıl içerisinde bir düzüne doğru karar verdik ve işte onlar her şeyi değiştirdiler. Çok samimi bir itirafta bulunuyor ve diyor ki aşağı yukarı her 5 yılda bir, bir tane çok doğru karar verebiliyoruz. Sunduğu iki örnek var. Bunlardan bir tanesi 1994, bir tanesi 1995 yılında yaptığı yatırımlar. Coca-Cola ve American Express. Bundan her iki aşağı yukarı 1.3 milyar dolarlık yatırımlar yapmışlar. Coca-Cola'daki yıllık temettü gelirleri Buffett'ın yatırımından sonra 75 milyondan 704 milyona tırmanmışlar. Yani yaptığı yatırımın yarısı neredeyse yıllık temettü olarak geri dönmüş. American Express'teki temettü de 41 milyondan 302 milyon dolara çıkmış bu sürede. Demek ki doğru şirket seçmiş. karlı şirket çünkü öyle olması temettü veremez. Ve bir yandan da Coca-Cola yatırımının değeri 25 milyar dolara. American Express'e yaptığı yatırım değeri ise 22 milyar dolara çıkmış. Ve işte bu iki doğru karar pek çok yanlış kararı telafi etmiş. Buradan yatırımcılar için çıkılacak ders son derece basit. Birkaç iyi karar aldığınız sürece yatırım yaparken birçok kez yanılabilirsiniz. Sorun değil. Diğer gerekli bileşen ise sabırlı olmak ve uzun vadede yatırım yapmaktır. Uzun vadede işler yoluna girebilir doğu şirketleri seçmişseniz. Ve bu konuda muazzam bir sözü var. Çiçekler açtıkça yabani otlar önemini yitirir. Zaman içinde harikalar yaratmak için sadece birkaç kazanan gerek. Şiir gibi, değil mi? Buffett çoğumuzun yaptığı gibi o yıllar boyunca bu oyunu alsaydı satsaydı o hisseleri zaten bir kere epey bir getiriyi vergiye kaptırmış olacaktı. Ayrıca bazı çok ciddi yükseliş hareketleri kaçırmış olacaktı. Temettülerden ayarlanamayacaktı. O yüzden Buffett diyor ki kardeşim aldıysan hisseyi onu uzun süre tutacaksın. Hisse senedi satın alma kararlarına acele etmemeniz. Yalnızca istisnai durumlarda satış yapmalısınız ve getirilerinizi elde etme konusunda biraz sakin olmalısınız. Eğer bu tip bir yatırımcı olmak konusunda kendinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız kanalımıza katılmanızı iyi Olabilir. Çünkü kanalımda sadece 350 lira karşılığında haftada bir kere bir hisseyi çok detaylı inceliyorum. O inceleme bile yatırım kararınızda elbette yeterli olmayacaktır. Sonuçta ben de bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama bir şirket nasıl incelenir, uzun vadeli yatırımcılık nedir konusunda iyi örnekler sunduğumu düşünüyorum. Böyle her perşembe hisseler paylaşıyoruz. Bu perşembe mesela Nvidia'yı paylaşacağım. Çok önemli bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum hala. Uzun vadeli bakıyorsanız. Öte yandan bir hisse seyirinin performansı elbette aynı zamanda makro ekonomideki gelişmelerle ilgili. Bu nedenle de pazar günleri makro ekonomideki gelişme anlattığım bir videom daha var. Ona da haftaya bakış ismini veriyorum. Bu iki videoyu izleme şansınız olacak. Ayrıca bu videoda reklamsız izleyebileceksiniz. Yorumlarınıza sorularınıza öncelik vereceğim ve zaman zaman da canlı yayınlarla bir yere geleceğiz. Bütün bunların maliyeti 350 lira. Evet, bugünlük bu kadar. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah harika bir hafta olur. Sevgiyle kalın, Hoşça kalın. Görüşmek üzere.